Dön artık ne? Gel artık ne? Neredesin bacam? Sensiz yaşam Sensiz yaşam Neredesin bacam? Sabah Nefes kesti nefesini Taş değdi bak dizlerine Yaş doldu bak gözlerine Yazık etme gel bu acam dayanma Buna yapma acam yeter avlatma aschen beni dinleman ma macht mir I'll show you Ben artık ne olur Gel artık ne olur Neredesin acan? Sensiz yaşam Sensiz yaşam Neredesin acan? Aşkım bana sürpriz yaptı Hasret oldu Seydi bak dizlerimi, yaşlandı bak bu sergide. Acam Acam yeter alacaksın. Ajan Ajan